Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kanalımda spor challenge yapacağız. Ee, i̇lk öncelikle şöyle bir koydum kamerayı bir taneye. Mesela e, ilk önce sınav çekmeden başlayalım. Evet bunu bu kadar yapabiliyorum. Şimdi e, birazcık da hareketi yapsak bence iyi olacak. Evet bu hareket çok zorluyor beni Normalde şimdi bunu bir de tek ayak yapacağım kıvan hareketi Bu sefer tek koluma deneyeceğim ee, bakalım öyle nasıl olacak? Yani şu şekilde Evet. Oh. Bence çok tırkeli. Evet. Bir dakika boyunca e, böyle bütün hareketlerde duracağız arkadaşlar. 9, 50 saniye hadi sonun. 59 ve evet bir dakika geçti şimdi e, mekik çekeceğim arkadaşlar e, onun için kameraya anlam gerekiyor bir kere yine e, bu sefer nasıl bir düzey kursak? şöyle bir şey yapalım bir dakika Tamam. Şöyle e, kamerayı koydum yine olduğu yere doğru bir saniye. Tamam. E bu sefer mekik çekeceğim. Bakın. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Neyse, e, bunu da bu kadar denedik. Yani bir dakika. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi sırada kelebek hareketimiz var. Onun içinde kamerayı bu tarafa koyacağım. Bir dakika. Ee, umarım görebiliyorsunuzdur. Mekanizler için de oynamam gerek. Evet. Ee, şimdi harekete başlayabiliriz. Bir saniye. Tamam. Başlayalım. 1-2-3-4-5-5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 geçmedi. Evet. 40. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Evet. 40 oldu. Bir saniye. Geçiyorum şu taraftan. Sandalye var. O yüzden şöyle bir geçmeye çalışıyorum. Devirdim her yeri ya. Neyse. Ee. Oh. Oh bittim ya bittim videomuzun sonuna gelelim daha fazla böyle e, yani bu <gülüyor> spor challenge'ının devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan vücuduruma like atıp kanalıma abone olabilirsiniz e, sol tarafa bir tane video bırakıyorum şuraya da kanalının linkini bırakıyorum profil ismime oradan da abone olabilirsiniz. ve bay bay